Arkamda bulunmuş olan binada Şahinler Apartmanı deprem nedeniyle maalesef yıkılmış durumda. Ekiplerin burada çalışması devam ediyor. Vatandaşların yardımıyla enkazda çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar e, bu Şahinler Apartmanı'nda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binada yaklaşık 25 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Evet arkamızdaki bulunan e, enkazda... Vatandaşlar elleriyle kazarak insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bunun dışında bir de yaklaşık bu bölgeye bir kilometre uzaklıkta bir apartmanda daha Yavuzlar Apartmanı'nda affedersiniz Yüksel Apartmanı'nda da deprem meydana geldi ve o binada beş katlı bina yıkıldı. Orada da ikisi çocuk üç gün için yaşadı. Şu an deprem meydana geliyor. Şu an. Şu an gördüğünüz gibi deprem. Deprem. Burkan oraya çek orayı. Deprem Deprem Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayda mısın? Deprem meydana geldi.